Kendi ve Motor Çift kanalından herkese selamlar. Yasas. Bu bölümümüzde Tilos Adası'ndan 12 adaların en şirin olan Halki Adası'na geçiyoruz. İlk kez halki göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Halki'de marinaya bağlandıktan sonra iki tane güzel koy geziyoruz. Biz Halki'ye aşık olduk. Umarım siz de beğenirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. ediyor. Eda içeride. Mutlu. Türk komşu çok. Güzel bir şey. Dört tekneyiz. İskele şeyler kokmuş yapaklıyor değil musunuz? Şunlar. Şuradakiler hep korkmuş. Şöyle direkt iskeletine bağladım. Şurada karşı yere bağlı. Millet geçerken ayağına talanıyor yani maalesef. Bakın kadar da saçma bir şey. Restoran iskelesi derler buna Türkiye'de. Şimdi burası Marina'ymış. Yüzen iskele. Böyle şehir devam ediyor. Gördüğünüz gibi Kalki. Kalki. Burada. Böyle küçük küçük soluganlı bir yer. Baker buldu Dimitris yani. <gülüyor> Bakalım içeride bir tripitakiye <gülüyor> varsa. Peynirli börekçiği yiyeyim. Şurada hava yapıyorum. Ya mesela. Port Polis'in arabasının güzelliğine bir bakın ya. Hava yapıyor lan. Gösterip duruyor arabayı. Aa bir de beni gezdirdi be. Çok tatlı bir şey ya. <gülüyor> Bundan satılsa ya Türkiye'de. Nüt nüt <gülüyor> En güzel yeri bulmuş uyuyor değil mi Mert? <gülüyor> oh. Teknenin manzarası nasıl ama Bilgiden yere ayırttım bir gün gene Bence kıçın kıçın mı oraya yanaşalım yoksa başlığa mı yanaşalım. <Gülüyor> Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Eyvah. <gülüyor> Bence şöyle yapalım, balon atmayalım ve dik ustur maça lazım. Evet. İşte ben ayarlayacağım ya. Tamam. Ah sen ben ayarlamaya tamam. başlayın. Bordaladık bakalım. E abi biz nasıl yiyeceğiz burada? Ben, işte zor yani, ayağın kayma. Merdiven falan yaptıracağız ya da Ikea'dan merdiven alacağız. Ben de şunları çözeyim. Evet. Yeni yerimiz burası oldu. İyice doldu iskele çünkü. Şimdiden nesi basıldı. Evet. Hadi yine arkı. Üstünde yaşa denize gir sen bir. Tamam bitir Bundan sonra sonrası bende zaten yapacak bir şey yok artık. Şu öndekini de sökeyim de şu yana ortaya aşağıya yapayım. Yerimizin en güzelliği de hemen deniz dibimizde oldu bedenize. Buradan girip çıkacağız. Süper oldu. Hava gitti hava ya. Evet. Vay be biraz önce bir tane portekiz bandalı geldi, full dediler geri gönderler, Alan gidiyor ağlar, vidası böyle gidiyor. Sadece evet, evet. kadar bir şey de. yani. Bizim çiftlik restoranın, çiftlik koyundaki, par pardon almak Restor'un, işkelesi bile daha büyük bence daha büyük <gülüyor> Aynı bir işte ya. Hatta yok bu daha küçük ben satıyorum. Daha küçük aynen onu Ama diyorum çok Hadi şeye, arkaya doğru az yüzek de oraları çekelim, oraları güzel gözüküyor. Bak hızlanıyor bak yavaş yavaş. Evet, evet. şimdi ayağım atacak. He yani hızlandı, bak bak bak bak. Nasıl gidiyor çakal? Gidiyor. Daha pürür müşter mi atlıyor? Anım poposu ağır geldi, o kadar kalktı. Kalma var altın da, ne kaldı ya? Mağazaya gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel ya. <gülüyor> Baksana haro <'a> kadar geldik. <gülüyor> yani iki adam mı? İki adam mı? Murat olsa zaten. Murat çok güzel gözüküyor. Adam bayalı olsa doğru gidiyor. Kıvalıcın var çok, mi? Mi? Yes. çok güzel güzel gözükmüyor Ama çok güzel gözükmüyor ya Ooo kabardı Tam yani acayip ya. Acayip bir çok. yaş Bir de şu de şöyle güzel çıkıyor odaları kiralayalım mı? Evet Nisya Azgat'ı domatya yapalım Dolayısıyla küçüklüğü sayesinde gene sığdık yere, doğru mu hocam? Evet. Güzel. Evet. Baş başı sporluyorduk. Bir parça. Ha, bak gene çarptık işte ya. Bunları. Ha bunların kaptanları Aynen. var, arıyor. Bunların kaptanları direkt arıyor. Bunlar tanıyorlar. Ha, fiyat oldu. Bir yere, Onun var. yüzünden çıktık biz. Evet. Yerimizden ama daha güzel oldu yerimiz. Daha Boş. iyi oldu ya. Lojodan oldu, denize bakılıyor. Ver boşver. Hayırdır denize bakıyoruz. Hayırdır? Bak şimdi, şansıza bir, bir traf çekelim mi? Maldi, evler kütülen Maldi. Tamam. Biz de o eve çıkıp çekinelim mi? Tabii ki. Şimdi yapalım mı? Ne zaman? Hadi git al gel. Şu evin rengi. Suyun rengi ve tırnaklarımın müthiş uyumu. hepsi aynı renk. <gülüyor> öyle bir de sizlere göstermek için küçük bir bot turu yapalım dedik etrafında hani kendimiz gezmek değil de maksat size göstermek yanlış anlamayın doğru mu hocam? evet bir güzelleri seçme Bak şey yalı yapmışlar. Evet yalı yağlas. Yalı yapmış. Yalos yapmışlar. Her biri diyorlar kendileri yalılarını. Otel dolu değil mi? Hepsi de otel neredesin? Hepsi evet, evet, otel. Bak oraya da yeni yapılıyor ama gene eski döneminde yeni. Ne güzel var. Harika. Evet bence otomatik süpürici yapmak daha iyi. Evet. Süpürici böyle yapıyoruz süpürici. Ne Bak şurada da bir tane sparer var. Düşman gelirse siperi kullanacaklar evet, evet. Bunlardan çok yerlerde hep var Gerçekten balkon çıkmışlar Vay vay vay vay Balkonda gideyim bari çan kulesi 12 adalardaki en yükselmiş daha önce söylemiştim onu süslüymüş o gezeriz akşamüstü ve var 8 8 8 is stress or pet travel <laughs> beach Ayagorio, nasıl balık kopuyor nasıl balık kopuyor şamandıralara bak deniz mayına geliyor Oo, şamandıradan geçilmiyor Mert de buraya demir atalım demişti şu ev çok güzel arkandaki ev bomba kafanı biraz çekti ne güzel yaa Halik <Gülüyor> Beyaza bak, beyaza bak. <Gülüyor> Ya, ne mi de yaa? Beyaz ne abi? Kaya var ya, kayanın üstüne koymuş Ha güzel bak, Gel yardım sire bak. Helenik evet. Coast Guard. Tam buru. Çok uzak değil mi? Uzak. Coast Guard çağırdı bizi yanına. Ondan sonra da koyun içinde yüzenler var. Hız yapmayın dedi. Biz de tabii ki dedik ki zaten de yapmıyoruz. Yapanlara da ayrıca kılızdır biliyorsunuz ki. Burası hemen dibinde. Demir yeriymiş değil mi Mert? Potamya dedikleri yer olabilir mi? Potamya. Potamya mı? Podama mı? Öyle bir şey. Ha uzak. Okay. Burada da bir sürü evler var otel gibi. plajı olabilir mi? Bakın turkuaz yapmışlar. teknelerini çok yakışmış. Deniz de zaten o renk. Müthiş. Demir güzel bir var. demir yeriymiş. Olur. Güzel bir demir yeri. Birişteler var dipte. Kumlar var. Çok, çok güzel. Taverna var sanırsam. O tavernanın şezlongları olabilir ya da otel gibi bir şeyin şezlongları olabilir. Bizim karşıdaki gibi. Taşlık, ee, taşlık, taşlık. Taşlık. Üstüne platform yapsalar çok yer kazanırlar, çok evet. güzel olurdu. Onu akıl etmemişler biraz. Şimdi gördüğünüz gibi Eda tekneden nasıl ince ile ilgili bakınıyor <gülüyor> Ve bulamıyor. Bakın hava çok güzel oldu. Dur Eda. Şu. Sen az bekle bebeğim. Şu yalan inemez. Yok yok ben halledeceğim dur. Bak şu arkayı bir çekim, Seni bir çekim. dur. Acele etme. Çok güzel renkler. Yarın drone uçuracağım. Bak böyle sallanıyor ama. Bunu baştan söyleyeyim. Hi, It directly in front Hola. of your boat. Okay. Slowly, you're... slowly. Yes. Ah. they are Enough and give enough because in come waves. Okay. So they keep slowly going. No you can't do, uh, day, you can't do mm. like. Şeylere dikkat et ha. Evet. Tuzaklara dikkat ederek gibi. Evet. Bakın su. Gördüğümüz gibi. İşte böyle. Eda fotoğraf istiyor. Bakın kule gözüküyor. Burası tam bir şey ya. Tamam tamam. Heh. Evet. Saat kulası da öyle. Çok iyi. Opti for Saksı, blonds, lavender. Tamam, çiçek de var onun içinde. Evet. He? Koklak yılan güzelliğine bak ya. Bak, burada görsünüz, nazar değmesin. Şu mu? Evet. Nazarlar değmesin diyorlar. Niye değsin ki? Allah nazarlardan saklasın. Çoksa açık mı? Çıç. Açık gibi ha. Nazar orada çok var. Yok kitle. Tühünüz. Bakınız bunların hepsi otel. Apart Villa Calypso. Villacılık Kalkan'daki gibi. Kıyafetinle çok uyumlu. Fotoğrafını çekeyim. Mert Saat Kulesi de güzel gözüküyor. Arkada. Köyümüz pek şey değil mi? Minnoş. <gülüyor> yani burada gel böyle sürekli film çek. Sürekli fotoğraf çek. <gülüyor> Öyle bir yer. Şurada bir ailenin evi miymiş? neymiş çok güzel bir yer. Mert olay yeri incelemelerinde bulunuyor. Eli belinde modelimiz. Bu da bir kümbet. Bu bir sarnıç mı yoksa kümbet mi? Ay çok güzel gözüküyor her şey. Bomba gözüküyorsunuz. Bilmiyorum. İki aşık kedi. İki öpüşken diyebiliriz. Öpüşün bakayım. Eda gene çiçeğini buldu. Evet, sevdiğim begonvillerimi buldum. Gelin bakalım. Devam edelim. Hamdı, havuzlu olsun, huzurlu. Yokuştan çıktık. Şimdi şu yokuştan şöyle tepe aşağı tepe takla iniyoruz şimdi. Evet Eda Hocam. Yes. Arkada gözüküyor memleket. Evet. Güzeller güzeli. Halke adası. Halke adası. Evet. İyi tamam yeter. Artık aşağı inebiliriz. Hadi inelim. Adamızın etrafında gezmek isterseniz çeşitli plajlara şu taksi Tekneyle geçelim. şuralara gidiyorsunuz. İşte Arreta, Trakya, Kania Kanya, Kanya biz bugün gittik zaten burada galiba. Diogiali. Bak Giyale, Diogiali. Alim ya adası. Bunların da fiyatları bunlar. Dolaşıyoruz hala. Yani yerli biliyor. Remetso'da oturduk, Remetso'nun Remetso salatası. Hadi bakalım, hep grik salat yiyecek halimiz yok, bir de İtalyan salatası yedim. Evet Edoş. Hellooo, Calimerasas. Manzaran böyle mi? Yep. Burası iyi mi? Şöyle bir arada Deniz'e giriyorum. Güzel evleri butik butik evim var burada butik ev. Manzaralı manzaralı denize gireceğiz. Halki'nin evleri. Halkijik. Küçük Halki. Burada toplu taşım yok. Araba kiralama, motor kiralama yok. Bisiklet kiralama da yok. Burada yürünüyor arkadaşlar. Otobüs yokmuş. Şey yok? Otobüs yok. Bir de taksi var, bir taksi var. Onu da telefonuna aldık. Şu kale var tepede gözüküyor mu buradan? Şurada tam arkada kalıyor yelkenlerin şurada. O kale Ortaçağ Kalesi, bir de içinde manastır varmış ona bakmayı istiyoruz ama bakalım taksici kaç para diyecek. Bir de taksi ne kadar oraya çıkıyor. Yani oraya galiba gene yürümelik yani illa. Ortaçağ Kalesi çünkü. Kesin şey, at ve eşek yoludur. Araba çıkmaz. Belki de hani inşaat için yol açmışlar onu bile bilemiyoruz tabi. Bunu bize zaman gösterecek. Onun dışında şuranın arkasında ilk girdiğimiz bir koy vardı. Orada beach var. Orası güzelmiş tabernası. Botumuz ile oraya gideceğiz. Bir de sonraki günde bu, bu tarafı dönünce ee, buranın ikinci büyük koyu var. Bir günümüzde oraya ayıracağız. Meis'le kardeş ilan ediyoruz. Evet üç kardeş değil mi bunlar? Üç kız kardeşler, üçü de aynı Aynen. güzellik. Aynen. Meis de böyle evleri, Simi de böyle, burada da böyle. Bu daha çok İtalyan vari bu arada. Evet. Onu da söyleyeyim yani. Mert ne diyoruz böyle durumlarda? Geliyor gelmekte olan. <gülüyor> Geliyor gelmekte olan valla. <gülüyor> bu arada gece saat 4'te Anneck Lines geldi. Işıl ışıl parlaya parlaya geldi. <gülüyor> ya nasıl zıplattı bütün tekneleri yerinden. Alt oldu döndü herkes yerine oturdu tekrar sonra <gülüyor> şimdi bu da öyle yapacak. Aşırı yavaş yavaş. The Star starferiz evet olması gerekenden yavaş. Starros'u görünce korkudan starros çıkardık. <gülüyor> Demir vallahi salladı bilmiyorum çapa atacak demek ki. 40 metre 45 metre 50 metre şu yazanlar ne Mert? çapaya miço çapaya baktı ya boş gibi aslan geliyor Pire'den Pire'nin içine darbeleri aldık Mert eliyle darbeleri savuşturuyor aferin aşkım olması gereken bir kaptan ya deniz yolları, Vallahi valla bizdeki otobüsten daha şey değil mi daha çok yani Şuraya yani saatte gelmedik feribot kalmıyor ya Ne güzel keşke bizim de deniz yollarımız böyle çok olsa süper olsa Karadan ne gideceğim o zaman hayatta karadan gitmem Mis gibi yata yata giderim feribotumu atlayıp Yiyorsun içiyorsun ne güzel yatıyorsun O. Arabanı da koy aynen motorunu koy Ha, hep gibi mi? Mis gibi. Mesela, Aynen. Giden, Kedileri de koyarım boxlarına. Aynen. Arabayla Ne trafiğe gireyim sıcakta? Ne abi? şimdi biz yakıtımız 670 lira olsa vermez misin? Veririm abi. Ne olacak ya? Yatıyorsun çünkü abi dinleniyorsun anladın mı? Araban da eskimiyor tekerlekli. Tabii ki. Da. mağara görüldü. Aslında değil. <gülüyor> bir de Az abi. gittik, uz gittik. Kanayı. Kanayı isimli plaja geldik. Burada bir tane taverna varmış. O tavernanın işte şezlongları var vesaire. Şemsiye, şenzup. Pek de boş yok gibi ama. Şöyle güzel snorkeling yapılır. Belli Nerede ki. Duracağız? Bizi indirdi. Şimdi gidiyor, otunuzu bağlayacak. Şurada ortalıkta çünkü hiç koyacak bir yer yok. Ve de baya kalaba. Belki şurada var mıdır dedim ama o da Hemen şöyle bir setup yaptık. Güzel oldu. Hadi bakalım işler geçeriz. Mertçim koyu gölgeleri bulmuşsun gene. Ağaç bizim işimiz. niye biç güzelmiş ama değil mi? Kanyab'da. Yani ağaçların altında Şnorkele uygun. Burada ne yiyeceğiz? Burada asla Burası aslında balık restoranı arkadaşlar baya. Yani burada aslında yani baya akşam yemeği. Reçmli falan mı? Aynen yani. Ama şimdi şey yani çok öğlen hani biz balık <gülüyor> şu anda yemeyeceğim yani. Yani denemek istediğim bir şey vardı. Tanya makarnası dedikleri, lazım. ondan deneyeceğim. O makarna tabii ki işte o ikinci dünya savaşı sırasında kıtlıklardan, yoksulluklardan olmuş. Hani makarnaya sos koy, çocuklar yesinler e, v.t. Bu da güzel böyle soğanlı, peynirli bir makarnadır. İnşallah burada da güzel yapıyorlardır. Evet, şu anda bu neymiş Mert'cığım? Gariban makarna. <gülüyor> Hal ki pasta dediğimiz şeyi yiyoruz. Soğan, şey, kaşar, makarna. Ama güzel kar karamelize miydi sonra yemciğim? Şey. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> İkimizde şöyle bir misafir var. Farda oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane. Evet ya. Gatamaran bağlatmış şeyler yapmış <gülüyor> Kız Doris. <gülüyor> Adam iskeleyi koparıştı artık bilemeyeceğim. Aldı götürdü deriz. Aldı götürdük koca Gatamaran deriz. <gülüyor> <Lagın> 450. <gülüyor> <gülüyor> bir bakar. Ben seni yakın adaya yakın adaya ben seni. halk eğitimi. Evet Martçım, adamız hakkında bir şikayetin varmış, takibini bir evet, şimdi burada ulaşım yok ya toplu aslında. Şey de var, mesafe de var. Böyle bir 4-5-6 kilometrelik bir yol var. Hem iki tane manastır var. Biri yakın, biri şey, biri eski yıkıntı bir köy varmış. Onlara dolmuşçuluk başlatacağız burada. Evet. Ee, tekne kiralama, yani küçük sandal, şey motorlu. Ondan sonra işte dolmuşçuluk, daha bisikletçiliği, spor ayakkabı e, ve şey, e, deniz ayakkabısı, parmak arası terlik motor. satışı, motor kiralama gibi hizmetlere bunlar başlıyor. Bunlar eksik. Halbuki de bunlar hiç mi hiç yok. Yani adanın turistik olmamasını istiyorlar gibi. Evet. Mesela turizm şeyi var bir tane hani olur ya böyle pano olur işte buranın hani şey güzel yerlerini ya. gösterir. Şuraya merkezi yapacaklarına tava yukarıda bir yerlere <gülüyor> koymuşlar sadece görmüşler. <gülüyor> ama yürüyüş yolları varmış yani onunla gurur duyuyorlar tamam da biz yürüyemeyen ve hani bel olan insanlar içinde ne yapacaksın çünkü sıcak oluyor ben sıcakta yürümek istemiyorum evet ben de istemiyorum alıp motorumu gitmek istiyorum veyahut da atv atv çok güzel oldu. hadi bakalım bay bay <gülüyor> şu balıkların orada neler oluyor Ne yapıyorsunuz evladım? Hı. Yuvarlak çizip duruyorlar mı? Evet. Kiralık tekne terörü yaşıyoruz. Bu Yunan adalarında en çok bu sene yaşadığımız terör... İstiyor mu? İstiyor mu? Ne yazıyor? Bir firma var çarkıp. Hep katamaran kiralıyorlar. Tabi kiralananlar hep şey denizden uzak insanlar. Burada yatılıp kalktığını bilmiyorlar. Gece 12'yi geçmeseler rağmen bas bas bağırıp oyun oynuyorlar. Işıklar falan açık tabi. Millet kendi İstanbul'da şehirde falan zannediyor yani. İşte. Ya, apartman dairesinde falan sanıyorlar. Ya da Rusya'nın dağ köylerinde falan olduğunu sanıyorlar.